Hediye çeki nasıl kullanılır? Mağaza satış ekranımıza geldiğimizde tanımlamış olduğumuz hediye çekleri sonrası işletmemize veya mağazamıza gelen müşterilerimizin bu tanımladığımız hediye çeklerini kullanabilmeleri için yine mağaza satış ekranımızı çalıştırırız. Burada vitrin üzerinden bir iki satış örneğimizi tamamladıktan sonra Tahsilat aşamasına geldiğimizde ekranımızın altında Hediye Çeki Kullan butonu yer almaktadır. Hediye Çeki Kullan butonuna bastığımızda barkodunda veya seri numarasını hediye çekinin girişini sağlayarak Enter dediğimizde hediye çekimize ait seri numarasını, bitiş tarihini ve fatura tutarının 500 lira olması gerektiğini, bunun 100 lirasının hediye olarak uygulanacağını görürüz. 4500 liralık olan faturamıza aktar dediğimizde 100 lira daha düşerek ve kalan tutarı farklı bir ödeme planından tahsil ederek hediye çeki kullanma işlemimizi tamamlarız.